Bu iki dörtgen yani ABCD ve EFGH dörtgenleri benzerdir. Yer değiştirme, döndürme, yansıtma ve boyutlarını değiştirme gibi işlemler sonucunda bu iki dörtgeni üst üste getirebilirsek benzer olduklarını doğrulamış oluruz. Benzerlik sayesinde boyutlarını değiştirme işlemini kullanabiliriz. Boyutlarını değiştirme işlemi nedir? Boyutlarını değiştirme işlemi, şekillerden herhangi birinin boyutunu küçültmek ya da büyütmek demektir. Eğer eşlik, yani eşitlik söz konusu olsaydı, boyutlarını değiştirmemize gerek kalmadan, şekillerin yerini değiştirerek, döndürerek ya da yansıtarak iki şekli üst üste getirebilirdik. Ve böylece iki şeklin eşit olduğunu kolayca görmüş olurduk. Şimdi bu örnek için bu işlemleri deneyelim. Eğlenceli bir soru. Öncelikle alttaki dörtgenin yerini değiştirelim. A noktasını E noktasının üzerine yerleştiriyorum. Şimdi de ABCD dörtgenini döndürelim. Döndürme işlemini E noktasını merkez alarak yapacağım. Yani ABCD dörtgeni E noktası etrafında dönecek. Bu şekilde döndürdüm. Evet bakalım dörtgenlerin iki kenarı üst üste geldi bile. Şimdi de ABCD dörtgeninin boyutlarını değiştirerek iki dörtgeni tam olarak üst üste getireceğim. Bir şeklin boyutlarını değiştirirken değişmesini istemediğiniz, yani sabit kalmasını istediğiniz bir noktayı seçmeniz gerekiyor. Ben E noktasını kullanacağım. Bakalım ABCD dörtgeni EFGH dörtgeniyle tam tamına örtüşecek şekilde küçültülebilir mi? Evet, oldu. Yer değiştirme, döndürme, dikkat edin yansıtma işlemini kullanmadım bile. Sadece yer değiştirme, döndürme ve boyutlarını değiştirme işlemleri sonucunda bu iki dörtgeni üst üste oturtabildim. O halde bu iki şekil benzerdir. Evet, bu dikdörtgenler benzer. Hadi bir örnek daha çözelim. Bu iki üçgen, bir bakalım. Alttaki diğerine göre biraz daha sivri görünüyor değil mi? Sadece bu gözlemden yola çıkarak benzer olmadıklarını söyleyebilirim ama emin olmamız gerek. Bunun için gelin bu üçgenlere bir şans verelim. Önce yer değiştirelim. Küçük üçgenin C noktasını F noktası üzerine getiriyorum. Sadece bu işlemin sonucuna bakarak bile bu iki üçgenin benzer olmadıklarını anlayabiliriz ama bir de boyutlarını değiştirelim ve görelim. F noktasının sabit olmasını istiyorum. Şimdi ABC üçgenini büyütmeyi deniyorum. Evet, bu şekilde büyütelim. CB kenarına EF kenarının üzerine oturtabildim ama diğer kenarlar birbiri üzerine gelmedi. A ve D noktaları birbirlerinden alakasız yerlerdeler. O halde şimdi bu üçgenlerin benzer olmadığından eminiz ve cevabımızı verebiliriz. Bu üçgenler benzer değildir.